arkadaşlar herkese selamlar, ben astrolog Arif Aydın. Hocam bu mikrofon testinin astroloji kanalında ne işi var dediğinizi duyar gibi gibiyim. Arkadaşlar bir Merkür gerilemesindeyken elim yanlışlıkla telefonun güncelleme tuşuna bası verdi. Bildiğiniz gibi merkür gerilemelerinde bir sürü dijitalize ile alakalı işte iletişimle alakalı konularda problemler yaşayabiliyoruz. İşte ben de öyle bir problem yaşadım ve telefonun tuşuna bastım ve güncelledi telefon. Güncelledikten sonra kanal için çektiğim videoları çekemedim. Çünkü mikrofon çalışmadı. Ne yaptıysam ettiysem mikrofonu çalıştıramadım. Bu merkür gerilemesinde çalıştıramadığım mikrofonu çalıştırmak için sizlere daha güzel bilgiler aktarabilmek için, daha net ses kayıtlarıyla sizlere bir şeyler verebilmek için ne yaptım? Bir mikrofon arayışı içerisine girdim ve hangi mikrofonun daha iyi olduğunu araştırırken sağ olsun bir firma bana mikrofonlar gönderdi. Herhangi bir sponsor anlaşması değil. Hangisi işinize geliyorsa, hangisi hoşunuza gidiyorsa onu kullan kullanabilirsiniz dediler. Yani kullanabilirsiniz dese onu satın alabilirsiniz dediler. Yani kesinlikle bir sponsor ya da reklam olayı yok. Ve ben de bu mikrofonları test etme fırsatı buldum. Belki benim gibi Merkür gerilemesinde mikrofonlarında ya bu problem olmuş olan olabilir ya da işte bir YouTube kanalı açmak isteyen ama doğru, doğru mikrofonu ya da doğru teknolojik ürünler ya da bilgisayarları almak isteyen birisi olabilir. Ya da işte progresyonda Merkür'e düşmüşsündür ya da natal haritanda merkürs'ündür. İşte bu dönemde sana bazı fırsatlar verilir arkadaşlar. İşte bizim de böyle bir durum oldu. Ve bu mikrofonları test ettim. E, aynı şekilde de bu mikrofonlara benzer ihtiyaçları olan kişiler için bir aydınlatma, bir ışık tutma sayısından bununla alakalı bir video çektim. E, konunun astroloji ile ilgisi yoktur bu şeyden sonra. E, şu saniyeden sonra. Yani astroloji ile alakalı konular diğer videolarımda. Bu videolarda, bu test videolarında sadece bu mikrofon ve bilgisayarla alakalı konular ilgilisi meraklısı için arkadaşlar. Yani bu e, konu artık yani, astroloji ile ilgili değil. Size iyi izlemeler diliyorum. Hangi mikrofonları kullandım, hangi bilgisayarlarda test ettim, hangi telefonda test ettim. Bunu e, amatörce anlattım. Çünkü ben bir ürün e, tanıtımcısı ya da e, şeycisi değilim. Bu aldığım mikrofonu da e, nereden aldım onu anlattım. E, çünkü e, bu şekilde ihtiyaç sahipleri oralardan yararlanabilirler. Zaten her yerde de var arkadaşlar. İyi izlemeler diliyorum. Değerli arkadaşlar, yeni bir bölümden herkese selamlar. Bu bölümde Boya mikrofonları inceleyeceğiz. Günümüzde YouTube kanalı için alınan en iyi mikrofonlardan bir tanesi olan Boya efsane bir mikrofon. Fakat Boyayı biz genellikle sadece yani bir modelini biliyoruz, ama aslında Boyanın birçok modeli var. Ve özellikle telefonlar geliştikçe boyanın o ilk modeli artık ihtiyaca karşılık vermemeye başladı. Ve girişler farklı olmaya başladı. Type-C girişli boya mikrofonlar olduğu gibi kendi ses kartı üzerinde olan boya mikrofonlar da var. Örneğin bu mikrofon kendi üzerinde bir ses kartı var. Ve çok güzel bir ses kalitesi var bunun. Özellikle podcast ve vlog çekimleri vesaire tarzında çekimler için YouTube için mükemmel bir mikrofon ama el mikrofonu. Diğer şöyle bir model var. Bu model bir yaka mikrofonu. Özellikle kablodan bıkmış usanmış olanlar için mükemmel bir seçim. Ve aynı zamanda dışarıdaki çekimleri de bununla yapabiliyorsunuz. Kendi içinde bir wireless sistemiyle haberleşiyor ve ses kalitesi oldukça güzel. Bunları da deneyip test edeceğiz. Bu aynı zamanda bu bire bir yani bir tane alıcı ve bir tane verici olan modeli. Bunun bir tane verici olup iki tane alıcı olan modeli de var değerli arkadaşlar. Yani aynı anda iki kişinin yakasına bağlayabiliyorsunuz. Yine kablodan bıkmış olanlar için Eski modelin doğrudan Type-C ile telefona takılan bir modeli var. Normalde bu model fotoğraf makinelerine takılıyordu sadece. Fotoğraf makineleri için uygun bir modeldi. Bunun arkadaşlar telefona takılan modeli de ortaya çıktı. Yine bu da kablodan bıkanlar için beline bağlayıp burada doğrudan bunu telefona bağlayıp görüşülebiliyor. Yani görüşülebiliyor derken hani bunu kullanabiliyorsunuz. Bunu da testine bakabiliriz. Şu ikisi aslında birbirine çok benziyor. Aralarında şöyle bir fark var. Bir tanesinde hiç mikrofonda yokken doğrudan cihaza konuşabilirken, bunda mikrofona konuşuyorsunuz. Mesela bunu doğrudan ortam mikrofonu olarak kullanabilme potansiyelinize sahipken, bunu sadece yaka mikrofonu olarak kullanıyorsunuz. Bir de aralarında biraz ses kalitesiyle alakalı ince nüans farklar var. Yani şunun e, netice itibariyle bir Pro modeli olduğunu unutmamakta da yarar var. Ve bu Type-C girişli olan model. Bu aynısının işte K3 ya da artık K versiyonu olan e, Apple'lar için yani iPhone'lar için olan model de var. Bu Type-C'li yani e, Android Yeni nesil Android telefonlar için daha uygun. Bunlar e, Yine Type-C girişli bilgisayarlara da Bunları bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada Yine farklı bir e, versiyon daha var. dm 10 Bu arkadaşlar e, Hem bilgisayara hem de Telefona Type-C'den Bağlanabilen bir model. Yine kendi üzerinde bir ses kartı var bunun. Arkadaşlar. Dolayısıyla da e, bu model de güzel bir model. Mesela bu yine tek çıkışlı. Bunun e, DM20 olan bir modeli var. O DM20 olan modeli bunun ikilisi. Yani iki çıkışlı. Mesela diyelim ki bir oturum programı yapıyorsunuz. Diğer kişinin de e, eline bir mikrofon bulundurmanız gerekiyor diyelim. Bunun DM20 modeli de o işe yarıyor. Ama siz bunu tek başınıza kullanacaksanız ki tek başınıza da kullanabilirsiniz. Hani buradaki bütün modelleri hem tek başınıza hem çoklu olarak kullanabilirsiniz. Neden? Çünkü e, bir mikrofonu elinizle tutup karşınızdaki kişiye konuştuğu zamanlar yöneltebilirsiniz. Çünkü iki kişinin aynı anda konuşabilme durumu zaten yok. İki kişi aynı anda konuşursa kimse bir şey anlamaz. Biri konuşacak biri dinleyecek. Biri dinlerken biri konuşacak arkadaşlar. Öyle düşünün. O yüzden de hani çok heves etmeyin almışken ikili alayım gibilerinden. Ne kadar teferruat o kadar uzun iş. Ama yine de bazen ona da ihtiyaç oluyor. Burada bizim bahsettiğimiz hani klasik YouTuber mantığıyla hareket edenler için. Bu da başka bir model arkadaşlar. Bu da ilk versiyon var ya Boya M1. Boya M1'in doğrudan Type-C girişli olan versiyonu arkadaşlar. Şurada bir dönüştürücü var ayrıca. Bu dönüştürücü önemli. Neden önemli? Özellikle Samsung e, 20 serisinde arkadaşlar hiçbir şekilde Samsung'un orijinal dönüştürücüsünü elinizde olsa bile bu dönüştürücüyü kullanamıyorsunuz. Onu size söyleyeyim. E, çünkü e, orada bir güvenlik şeyi yapmışlar. Orijinal ürün kullansınlar diye Samsung 20 serisinde ben de kendi telefonum olan Note 20'de problem yaşıyorum mesela. Orijinal e, ürün Yaka aldım. Dönüştürücü aldım. Çalışmıyor. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Yani boya mikrofonu çalıştıramıyorsunuz. O yüzden bunun boya K4 olan versiyonunu almanız gerekiyor. Ve boya K4 olan versiyonuyla ben uzun süre çekimler yaptım. Çok da güzeldi. Ancak şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık arkadaşlar. E, telefon kendisinde bir güncelleme getirdi. Ben de o güncelleme düğmesine bir bastım. Basmaz olaydım. Bu sefer K4 dönüştürücü de çalışmamaya başladı. Ve bu bağlamda artık biz yeni bir versiyon arayışına girdik mikrofon olarak. Ve buradaki görmüş olduğunuz mikrofonları tek tek test edeceğiz. Ve bunlarla alakalı sizlere bilgilendirmeler yapacağız arkadaşlar. Bu mikrofonları bize kim gönderdi? Oraya bir inceleyelim. Hikmet Çakmak Makrofist arkadaşlar. İstanbul'da yeri. Ee, buradan telefonunu görebiliyorsunuz zaten. Bu değerli arkadaşımıza teşekkür ederim. Neden arkadaşlar bunu e, size bilgilendirme yapmak durumunda olduğumu hissediyorum. Şöyle ki e, bu arkadaş e, uzun bir süre boya Türkiye Distribütörü'nün teknik servisliğini yapmış bir arkadaş. Ve bu konuda oldukça e, bilgili yani boya mikrofonlar konusunda Belki de Türkiye'deki en bilgi kişilerden bir tanesi arkadaşlar. Ve e, bu arkadaşa ben yaşadığım problemi anlattım. Ve o da sağ olsun beni kırmadı. Bu mikrofonları bize gönderip e, test etmemizi istedi. Hangilerinden verim alabilirsek onunla yolumuza devam edebilirsiniz dedi. Hikmet Bey'e buradan çok teşekkür ediyoruz. Burada sakın şöyle algılanmasın. Bu bir sponsor yayın değildir. Yani hiç kimsenin benim sponsorluğunu yapmış yapıyor değilim. Burada sadece bir merkür gerilemesi sonucu yaşadığımız bu teknik problemi aşmak için yola çıktığımda yardımcı olan arkadaşlardan bir tanesi. Siz boya mikrofonu istediğiniz yerden alabilirsiniz. Ama ben bu konuya hakim bir kişiden alacağım derseniz danışmadan almayayım derseniz. Ya da yetkili satıcısından alayım, garanti problemi olmasın derseniz e, bu arkadaşı arayacaksınız ve bu arkadaşla görüşeceksiniz. E, benim herhangi bir şekilde bir sponsor anlaşmam ya da bir reklam vesaire gibi herhangi bir durumum yok. Tamamen ben de sizler gibi kendi paramla alan bir kişiyim. Aklınıza böyle bir şey gelmesin. Bu videonun amacı tamamen mikrofonları e, test edip sizin... E, seçebilmenizi sağlamak. Çünkü gerçekten kafa çok karışıyor. Ve gerçekten hani 150 liradan başlayıp arkadaşlar 15 milyara kadar, 20 milyara kadar değişik özelliklere sahip mikrofonlar var. Yani işin sonu yok. Altı üstü bir YouTube kanalında bir şeyler çekeceksiniz ve insanlara sesinizin gerçekten çok düzgün gitmesini istiyorsunuz. Ve bunun için de Herkesin kendine göre bir bütçesi var. E kalkıp da biz bir televizyon kanalı açmayacağız. E bu yüzden de elimizdeki imkanlar dahilinde neler yapabiliriz amacıyla böyle bir videoyu sizler için çektim arkadaşlar ve çekiyorum. Bunların testlerini videomuzun devamında sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunları arkadaşlar ben gelmeden önce... Sizler gibi araştırırken YouTube kanallarında izledim. Ses kalitelerini izledim. Özellikle şu masaüstü mikrofonun mükemmel temiz bir sesi var. E, dinlediğim kadarıyla. Hani o arkada bir tıs sesi var ya. O tıs sesi bu mikrofonda yok. Ama bu bir masaüstü mikrofon arkadaşlar. Mesela farklı modeller var. görüyorum İşte e, HyperX falan var. Ondan almayı düşündüm mesela. Ama bunun sesi daha temiz gibi geldi dinlediğim YouTube kanalların içerisinde. Sonra kablosuz olarak bu ikisi arasında kaldım. Çünkü e, bu ikisinin farklı bir ses kalitesi var. Mesela işte şu arkadaşlar daha tok bir sesi var. Şunun daha metal bir sesi var. E, ama e, bu da oldukça pratik. Çünkü bunu ortam sesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde şöyle bir e, ucu yani mikrofonu buna takıp Aynı bunun gibi kullanabiliyorsunuz bunu da. Bu da gerçekten güzel bir model ve özellikle yabancı kanallarda bunun kullananlar ve test edenler daha fazla. Bunun daha böyle stüdyoymuş gibi daha tok bir sesi var, daha konuşmaya uygun bir sesi var, onu şey yaptım. Ama bu ikisi gerçekten tercih edilebilir. Bunların ikisinin de hem birisi hem de ikilisi var ses kalitesi olarak. Bunları aynı zamanda bilgisayara da bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani onu da size söyleyeyim. Yani bunu da, bunu da, bunları da bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki hocam bu ilk Boya M1'i bağlayamıyor muyduk bilgisayara? Bağlıyorsunuz ama Boya M1 bilgisayarda iş yapmıyor arkadaşlar. Yani Boya M1 bilgisayarda herhangi bir mikrofon gibi kaliteli olmayan bir ses çıkartıyor. Onun uzmanlık alanı telefonlar. Telefonda Note 9'a kadar olan seride İyi çıkartıyor. Yani Samsung 9 serisine kadar harika. Samsung 9 serisinden sonra 10 serisinde zaten giriş değişiyor. Giriş değiştiğinde artık hani kazanç örnek patlıyor. Yani bu girişleri değiştiriyorlar, değiştiriyorlar. İşte sizi bizi ne yapıyorlar? Mağdur ediyorlar. Arkadaş nedir bu yani? Değil mi? Herkes yoluna devam etse. Keşke böyle güzel olsa. Bunların dediğim gibi hepsi bilgisayarda kullanılabilen e, modeller. Özellikle... Şurası çok önemli. Bu kendi üzerinde ses kartı olan bir model. Ee, bu kendi üzerinde ses kartı olan bir model. Ee, bu ikisi de arkadaşlar telefonlarda güzel e, verimli olan bir ikisi. iki tane model bunlar. Ee, şu en son modelin e, bilgisayarda nasıl çalıştığıyla alakalı çok fazla bir fikrim yok. İlk modelin e, şeyine benziyor bu da. Hani girişi Type-C olanına benziyor ama bu doğrudan kendi üzerinde ses kartı olduğu için Bu doğrudan kendi üzerinde ses kartı olduğu için Bunlar zaten oldukça başarılı Bu ikisi de arkadaşlar şunun bilgisayara bağlandığını gördüm verimli çalışabiliyor Bilgisayarınıza bağlarken şöyle bir durum var Bilgisayarınız eğer kaliteli bir ses kartına sahip değilse arkadaşlar O zaman bunlardan alacaksınız çünkü Bilgisayarların kendi içerisinde o motor sesi, elektrik kaçırması, gövdeye verilen elektrik ya da orada bir tıslama, zınlama bunlar arkadaşlar mikrofona yayılıyor ya da mikrofonun sinyalizasyonunu bozuyor. Tamam mı? O yüzden de hani mümkün olduğu kadar bu işler için en uygun bilgisayar Apple MacBook arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Hani hocam oyun bilgisayarı var bende çok hızlı çalışır, deli çalışır. Ama onlar zaten oyunlar Lamborghini ses çıkarmak için. Ama bu işlerin için en uygun bilgisayar türü Apple arkadaşlar. Onu buradan size söyleyeyim. Yani çünkü Apple'la kaydettiğinizde, Apple'la export attığınızda farklı kalite ortaya çıkabiliyor. Evet, şimdilik bu kadar. Bunları bir de gelin bir test aşamasında dinleyelim. Evet arkadaşlar, ilk denememizi Boya HM2 modeliyle yapıyoruz. Ben tabii bir ürün tanıtım falan değilim. Sadece hani e, hangisi nedir e, bu şekilde ben size bunu anlatıyorum tamamen kullanıcı olaraktan. Çünkü biliyoruz ki buna birçoğumuzun ihtiyacı var. İçini açtığımız arkadaşlar şöyle bir e, şey çıkıyor. Ne diyelimiz buna kılıf. Muhtemelen hani kılıfımızı gayet güzel bir şekilde. Mikrofonu muhafaza etmek için kullanacağız. Bazı yapışkanlar, stikerler. İşte burada ne varmış? Bakalım. Ee, hangi aparata bağlayacaksak onun kabloları çıkıyor. Ve bunu bir ayakla bağlamamız gerekiyor. Bir ayakla bağlamamız gerekiyor. Şöyle. Ve yine burada. Gördüğünüz üzere ayakları. Çünkü bu belli bir açıyla durması gerekiyor arkadaşlar. El mikrofonu çünkü bu. Evet. Ve o meşhur mikrofon işte burada. Elimize aldığımızda. Gayet güzel. Şöyle duracak. Tabii bunu ekrandan ayırma imkanımız, ihtimalimiz yok. Burada ayarlı, ayar yeri var. Maximin gain'i var arkadaşlar. Ee, buradan şöyle volümünü artırabiliyorsunuz ki gain çok önemli. Yani buradaki şiddet çok önemli. Açma kapama Düğmesi. Burada. Buradan arkasına giriş var. Burada çok önemli bir giriş var. O da şu. Ee, şu an görüyor musunuz? Şöyle göstereyim ışıkta. Evet. Bakın şurada mikrofon girişi var. Bunun. Pardon kulaklık girişi. Şöyle. Evet. Bu çok önemli bir giriş kulaklık girişi. Çünkü canlı yayın yaptığınızda arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Canlı yayın yaptığınızda çok ciddi problem oluyor. Çünkü karşınızdaki kişinin dediklerini duymanız gerekiyor. O yüzden de bu mikrofonla hani sesinizi veriyorsunuz gayet güzel gidiyor ama bu sefer duyamıyorsunuz. Duymanız için bir kulaklık bağlamanız gerekiyor. Karşı tarafın dediklerini duymanız için. O yüzden de Kulaklık girişi olan mikrofon almanız sizin için çok önemli. Buradan size söylüyorum. Sadece mikrofon alırsanız telefonunuza bağlıyorsunuz. Ama sesi duyamıyorsunuz bu sefer. Sesi mutlaka kulaklıktan algılamanız lazım. Bu da çok önemli. Burası da bilgisayarınıza ya da telefonunuza bağlama yeri. Şimdi bunu bağlayalım bakalım nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar bu içinden çıkan parçalar bunlar. Bunlarda neler var onu size göstereyim. Arkadaşlar doğrudan Apple'a bağlamak için bir kablo var. Apple telefonu olanlar için ayrıca bir kablo almasına gerek yok. Şu kablo bilgisayara bağlamak için doğrudan. Şuradan USB 2'den, USB 2, 3 artık neyse. USB'den bağlamak için. Bu da Type-C'den Type-C'ye bağlı kablo. Yani bunu telefondan telefona bağlayabilirsiniz ya da Type-C girişi olan bilgisayarlarınızı doğrudan bağlayabilirsiniz. Şurada bir ayağı var arkadaşlar. Ayak. Ayağın üstlerine bunu monte edeceğiz. Şurada da kabloların toplanması için bir aparat daha yapmışlar. Şu iki aparat da o. Bakalım bağlayınca nasıl olacak. Evet arkadaşlar şu anda e, mikrofonumuz şu noktaya geldi. E, şöyle. Evet değerli arkadaşlar şu anda e, mikrofona konuşuyorum. Yaklaşık e, mikrofonun e, ağzıma mesafesi e, 30 cm. 30 şu anda 30 cm civarında. Ee, bunu e, yani sesin nasıl olduğunu, nasıl aldığını şu anda hani boya DM, pardon boya HM2, HM2 yani oradan e, konuşuyorum. Ee, burada çeşitli ayarlar var. Bunlara bir bakayım önce buradan. Ee, işte şu anda mesela gain'i yükselttim, volümü yükselttim. Ee, volümü yükselterek e, aynı zamanda kendi sesimi de e, buradan e, duyuyorum şu anda. Biraz aramdaki mesafeyi arttırdım mikrofonla şu anda. Bununla alakalı zaten çekimde yaparım. Buradaki volüm şeymiş yani benim kulağıma gelen sesin volümüymüş. Buradan onu anlamış olduk. Çünkü kulaklık taktığınızda kendi sesinizi de duyuyorsunuz. Şimdi buradan daha yakın bir mesafeden konuşuyorum. Şu an gain tavanda. Gain'i biraz daha böyle ortaya çektim. Evet. Şöyle gain'i biraz Orta noktaya çektim. Gain'i artırdığım zaman muhtemelen daha az yakınlaşarak bu sesi duyacağız. Evet değerli arkadaşlar şu anda sizlere güzel bir ses vermek açısından ses kalitemin ne olduğunu inanın ben de çok merak ediyorum. Çünkü bu mikrofonun diğer mikrofonlara göre bir özelliği var. Sesim şu anda ben de e, az duymaya başladım. Niye öyle oldu? Bir bakalım. Evet, şu anda sesimizi aldığını düşünüyorum. Bir arama da gelmiş olabilir. Evet arkadaşlar, tam size e, çekim yaparken şu an bu telefona bağlı. E, bağladığım telefon Note 20, Samsung Note 20 bakalım nasıl alıyor? Ben de merak ediyorum Umarım iyi alıyordur ve sesim size iyi geliyordur. Şu an mikrofona en yakın noktadan sizle konuşuyorum. Şu nefes alışverişlerim bile hani şu anda algılıyor algılıyor. ve yine buradan hani geyini kıstığım zaman geyini kıstığınız zaman daha böyle şey bir ses olacaktır. Hani her sese duyarlı olmayacaktır en azından. Mikrofona ne kadar yakın konuşursanız bunda el mikrofon olduğu için o kadar berrak bir ses yapacaktır. Bunun özelliği hani bu stüdyolarda duyduğunuz sesler var ya seslendirme için kullanılan, işte kitap okuma için kullanılan ya da işte bir eğitim videosu ne bileyim hazırlayabilirsiniz. Ya da eğitimde sesinizin karşı tarafa son derece pürüzsüz gitmesini istersiniz mesela. İşte o zaman bu e, mikrofon gerçekten önemli. Bakalım e, Boya HM2 ile anlattım şu ana kadar e, size anlattıklarımı. Bakalım nasıl e, olacak, nasıl dinleyeceksiniz. Şu an biliyorum ekranda herhangi bir şey yok. Çünkü videoyu kendimi çekerek kullanmadım. Çünkü asıl istediğim şey sizin e, sesi duymanız arkadaşlar. Yani burada esas olan ses yani. Ses size ne kadar iyi geliyorsa... Buradaki ses testinin e, esası buna dayanıyor. Ve bu bir masaüstü mikrofon olduğu için de ve sizin e, konuşma açınıza göre bunu ayarlamanız gerekiyor. Bakalım e, bu nasıl bir ses verecek. Gelin beraber dinleyelim. Evet değerli arkadaşlar şu anda da test ettiğimiz ürün Boya VM4 Pro K5 ürünü. Bu da özelliği arkadaşlar telsiz bir e, Mikrofon oluşu. Bunun en önemli bana göre ayrıntısı isminde bir pro yazısı var. Ve bu sesi biraz daha tok alıyor gibi geldi bana. Ve bunun artıları, eksileri şu. Bunu doğrudan telefona takıyorsunuz vericisine. Telefona taktığınız için sanki orada bir ses kartı gibi bir vazife görüyor. Ki kendi üzerinde ses kartı olduğunu düşünüyorum. Sonra burada ki sesi vericiden alıcıya aktarıyor. Alıcı da sizin Nerede duruyor? Yakanızda duruyor. Şu an tamamen ben ses kaydını orada yapıyorum. Yani yaka mikrofonu modunda yapıyorum. Güzel bir ürün. Bunun eskiden UHF bandında çalışanı vardı. O çok iyi sesler veriyordu gerçekten. Bana göre bu ürünün tek bir dezavantajı var. Kulaklık girişini telefonun olduğu alana koymuşlar. Yani normalde vericinin olduğu alana kulaklığı koysalarmış çok daha iyi olacakmış. Hatta bu durumu merak ettim ben. Nasıl bir sonuç elde edeceğim. Bir deneme yapacağım şimdi. Evet şu anda hem kendi sesimi duyuyorum. Hem de karşı tarafından gelen yani benim mikrofonda konuştuğum sesi de aynı şekilde burada duyuyorum. Burada daha fazla sesimi duyabilmek için şurada altta bir ses açma yeri var. Belki onun bir etkisi olabilir. M ve S adında bir buton var. Bu da mono ve stereo. Şu anda mesela stereo moda geçtim. Stereo modunda arkadaşlar sesim nasıl alıyor? Yani sadece S'de şu anda. Bir de M'ye geçtiğim zaman şu anda da M'de. M'de tamamen mono mod, S stereo modmuş. stereoda da arkadaşlar muhtemelen sadece sesi sadece bir tek kulakta duyuyorsunuzdur. Bunda amacı şu. iki tane mikrofon... Pardon, çok özür diliyorum. Şey yapmayı unutmuşum. Ee, mikrofonu e, boynuma takmayı unutmuş. Böyle söyleyeyim. Evet, şimdi stereo modundayız ve mikrofonu e, boynuma takmış konumdayım. Ve e, şimdi bunu mono moda aldım. Mono modda hem kendi sesimi duyuyorum hem karşıdan gelen kişinin sesini duyuyorum. Bu aslında çok önemli. Çünkü canlı yayınlarda e, bir oturum programında karşı tarafın sesini de duymam gerekiyor. Bundan dolayı da bir mikrofona kulaklık takılması sizin sandığınızdan çok öte bir nokta arkadaşlar. Bir de mesela bir kayıt yapıyorsunuz. Bunu dinlemeniz gerekiyor. Her seferinde bunu çıkar. Ondan sonra kulaklığı tak falan. Ölme şey mi ölme yani. Bir sürü işe yani. O yüzden de bu, bu şekilde güzel. Onu size söyleyeyim. Bakalım ben buradaki kaydı dinlerken ses kalitesi nasıl olacak. Hep birlikte dinleyelim. Şu andaki yapılan ses testi Boya vm 4 Pro K5 isimli e, cihaz. Bunun ikilisi var. K4 ya da K6 olabilir. E, aynı cihaz. Sadece çift mikrofon takılabiliyor. Çift mikrofon takılmasının avantajı nedir hocam? Aynı anda iki kişiye yaka mikrofonu dağıtabilmenizdir. Ama size tekrar tekrar söylüyorum. İki kişiye yaka mikrofonu dağıtsanız bile aynı anda iki kişi konuşamaz. Konuşursa anlayamazsınız anlaşılmaz. Eğer hani sunucuysanız tek mikrofon sizin için iyidir. Bunu her zaman söylüyorum. Evet böylece boya K5 testimizi bitirdik. Bu boya K5 testimizin bir de bilgisayara takılabiliyor bu alttaki vericisi. Eğer bilgisayarınızda sizin Type-C girişli bir USB girişiniz varsa bu vericiyi Doğrudan bilgisayara takabiliyorsunuz ve taktıktan sonra da USB olarak oradan bilgi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda benim kullandığım bilgisayarda Type-C girişi yok arkadaşlar. Ama şu andalık yok. Yani Type-C girişli bir bilgisayarda gelecek. Belki onda da deneme fırsatım olabilir. Görüşmek üzere. Evet değerli arkadaşlar. Şu anda ses kaydımızı boya DM10 UC'den yapıyoruz ve Buraya ne bağladık size onu söyleyeyim. Buraya Note 20 telefon bağladık. Note 20 telefonlar yani Samsung 20 serilerinde orijinal jack bile kullansanız diğer e, mikrofonlar çalışmayabiliyor. Problem çıkarabiliyor. E, bundan dolayı da bir e, mikrofon arayışına girmiştik ve çeşitli testler yapıyorduk ve boyanın e, birçok serisini e, test ediyoruz şu anda. Hangisi güzel ses veriyorsa artık sizler beğeneceksiniz. Şu anda boyanın kablolu bir mikrofonu bu boya dm10 UC ve boyanın dm10 CSs yakamızda arkadaşlar ee, telefonla yaptığımız bir çekim şimdi bilgisayara da bağlıp bir de oradan bakacağız boyanın dm10 CSinin arkadaşlar şöyle bir olayı var ee, kendi üzerinde ses kartı var kendi üzerinde ses kartı olduğu için bilgisayarınız ya da telefonunuzun özelliğine bakılmaksızın kendi kalitesini de alıyor ve bunun kalitesi ne şekilde Hani biz de merak ediyoruz ve bunun aynı zamanda bir kulaklık girişi var ki size daha önceki bölümlerde de söyledim kulaklık girişi çok önemli bir giriş Çünkü neden kulaklık girişi arkadaşlar şimdi boya on şeyin şu arkadaşlar bu arada kutusu bu tamam mı bu boya dm10 UC Hani neyi deniyorsanız onu gösterelim. Kulaklık kutusu e, bu olduğu için şey pardon ne kulaklık kutusu kulaklık diyorum. Mikrofonun e, bir aparatı var. Aparatı da yani şey yani şu görmüş olduğunuz ses e, kartı dediğim olay. Buna mikro, kulaklık takabiliyorsun. Canlı yayın yaparken kulaklık takmanız çok önemli. Kulaklık takmazsanız e, sorun olacaktır. Çünkü canlı yayında karşı tarafı duymak isteyebilirsiniz. Şimdi bir kulaklık takayım. Evet arkadaşlar şu anda Boyanın e, şu anda e, kulaklık taktık. Bu arada e, kulaklıkta e, pardon bir de şöyle e, kulaklığı iyi takalım. İyi takmadık sanki. Evet. Şu anda hem e, konuşuyorum hem de e, kulaklıktan kendi konuşmamın sesini eş zamanlı olarak duyuyorum. E, şu e, DM10UC. Bir de arkadaşlar bu boya DM10UC'nin dm 20 20'si var. 20'si ile e, 10 arasındaki fark mı hmm. hocam? Size onu bir söyleyeyim. Arkadaşlar fark şu. E, bunda tek mikrofon çıkışı var. Ötekinde iki mikrofon çıkışı var. Mevzu bu. E, sanırım bir dip sesi e, var bunda. Olabilir. Şimdi biraz şuradan şey kısayım. Bunun bir ayarı var burada. Şimdi tamamen e, bir kısma ayarına girdim ama bu ayar zannederim tamamen kulaklıkla ilgili. Ee, tabi kulaklıkta da e, şu an hani benim bu kulaklıkta sorun olmadığını biliyorum kesin ya bunun girişi iyi olmadığından ya da iyi takamadığından da olabilir kulaklığın birine daha fazla ses geliyor sağ kulaklığı ama e, kullandığım kulaklıkta orijinal iphone e, kulaklığı e, zaten burada hani konuşmayı duymanız önemli yani karşı tarafın konuşmasını duymanız önemli evet bu şekilde de arkadaşlar bunun testini yapmış olduk bakalım bakalım e, Sesi şu anda hani bunu ben kaydettim ya kaydettiğim sesi dinleyebiliyor muyum? Bir de o var çünkü bir tane seri de yani az önceki e, hangi seri de o K5 olan da e, eş zamanlı olarak kulaklığa gelen sesi duyabiliyorsunuz ancak e, onu dinleme eğilim içerisine girdiğinizde dinleyemiyordunuz böyle bir problem vardı. Dinlemek için yine mikrofonun girişini bilgisayara takmanız gerekiyor. Ee, yani nasıl, nasıl dinleyemiyorsunuz? Kaydı yaptınız ya, sesin artık orada kulaklıktan gelmesi için e, ses kaydederken geliyor ama ses kaydını kapattığın zaman gelmiyordu. Bakalım bu ne yapacak? Tabii e, bunun da böyle bir özelliği var mı yok mu? Bir sonraki videoda e, söyleriz. Muhtemelen bunlar yazılımla alakalı düzeltebilecek şeyler ama çok büyük bir problem de teşkil etmiyor açıkçası. Evet arkadaşlar şu anda e, yeni bir model testi içerisindeyiz. Bu modelin adı da boya DM2. Boya DM2. Bakalım bu sesi nasıl alacak? Onu merak ediyoruz. Şimdi bunun özelliği şu. Bunun özelliği nedir diyeceksiniz. Normalde boya mikrofonları arkadaşlar alırken bu yeni girişlere uygun olmuyor ve yeni girişlere uygun olmadığı için aynı bu eski boya mikrofonun girişi şeye uygun olarak yapılmış yani bunun. Type-C girişi olarak imal edilmiş. Tamam mı? Çünkü eski e, boya mikrofonlar e, çok başarılıydı. E, normal onlar takılıyordu. Hop çalışıyordu. Ama şimdi durum öyle değil arkadaşlar. Durum öyle olmadığı için de e, bu girişe uygun mikrofonlar imal ediliyor. Bizim zaten bu mikrofon arayışımızın altında yatan ana sebep buydu. Boyanın e, bu mikrofonuydu yani. Bu mikrofonunu Normalde biz çok memnunduk yani. Özellikle o eski tip mikrofonu muhteşem, gayet güzel, kaliteli ses alıyordu. Ee, ama işte sonra ara birim aldık, aparatı aldık. 300-500 lira paralar verdik, bir şeyler verdik ama bir türlü olmadıydı. Çünkü o ara birimi aldığınız zaman, e, yani ara birim almadığınız zaman çalışmıyor. Orijinal ara birimli kullanıyorsunuz. Mesela Samsung'un orijinal ara birimini kullanıyorsunuz. O da çalıştırmıyor mikrofonu. Boyanın kendi çıkardığı ara birimi alıyorsunuz. O çalıştırıyordu ama öyle bir şey oldu ki telefona güncelleme geldiği için olmadı. Şu ana kadar benim sesimi arkadaşlar Boya DM2'den dinlediniz. Hani bu mevzuyu size anlatmamın sebebi sizi sıkmak değil. Buradaki ana mevzu size sesimi Boya DM2'den dinletmek. Konuşma sesi bu arkadaşlar. Şu an etrafa konuşuyorum ve Mikrofon yakama takılı bir şekilde arkadaşlar. İnşallah sesim güzel geliyordur. Çünkü bunun da tahmin ederim ki boyanın uygun çözümlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar bu bir deneme. Neyin denemesi diyeceksiniz. Boya DM2 marka mikrofonun denemesi ve gayet güzel bir ses alıyor. E, bu telefonla yani şöyle bilgisayarda denedik orada da güzel bir ses aldı. Dip ses e, genellikle yaka mikrofonlarında oluyor. Ancak burada nasıl bir ses alacağını ben de merak ettim hakikaten. Şu ana kadar yaptığımız denemelerin içerisinde dip sesi minimum olan mikrofon HM2. Ancak onda da ses biraz ince çıkıyor. HM2 her zaman favorim. Bu mikrofondan da umutluyum. Yani iki tane kablolu mikrofonda umudum halen var. Arkadaşlar herkese selamlar. Boya XM6S1 modeli bu. Boya XM6S1 yani xm 6 modeli xm6'nın iki versiyonu var bu versiyonlardan bir tanesi <gülüyor> bu versiyonlardan bir tanesi arkadaşlar e, iki, iki, ikili bir diğeri tekti ben şu an XM6'yı nasıl bağladım biliyor musunuz e, bildiğiniz e, omni dediğimiz yani ucuna normal bir yaka mikrofonu takarak e, bağladım ucuna yaka mikrofonu bağladığım zaman sesi odaklıyor ve sesi odaklayınca e, dağılmamasını sebep oluyor Mesela şu anda daha da ben yaklaştırıyorum mikrofonu. Mikrofonu yaklaştırdığım zaman ağzıma ses daha nasıl geliyor onu da şu an dinliyoruz. Şimdi ben bu mikrofonu çıkartacağım ve XM6'nın kendi alıcısıyla konuşacağız. Çünkü o ortam sesi de alıyor. Bakalım nasıl olacak. Evet, değerli arkadaşlar, şu anda XM6 S1'in e, ortam e, sesi alan kısmı bu. Ortam sesi, <gülüyor> mesela şu an klima çalışıyor burada. Ve <gülüyor> çok pardon, öksürüyorum. Bunlar acaba nasıl geliyor? Onlar da önemli. Yutkunursunuz, çay içersiniz mesela. Hani Bunlar da etkiliyor biliyorsunuz. İşte şu an klimanın fanını birazcık daha artırdım. Bakalım nasıl çalışacak. Zaten klima Allah'a emanet. Evet arkadaşlar. Burada e, olayı nasıl geliyor ses? Size kaliteli bir ses verebiliyor muyum? Bunun e, derdindeyim. Kulaklık bağlanabiliyor. Kulaklık e, bununla konuştuğunuz süreç içerisinde karşı taraftan ses geliyor. Alabiliyorsunuz ama sesi Dinlemeye kalktığınız zaman sesi dinleyemiyorsunuz. Şöyle ki mesela kayıt yaptınız. Kayıttaki sesi dinlerken e, mikrofon yani kulaklık e, cihaza bağlıysa o zaman olmuyor. Ama e, cihaza bağlı değil de doğrudan telefona bağlıysa dinleyebilirsiniz. Yani çıkarmanız gerekiyor. Onu demek istedim. Evet. Şimdi bu XM6'nın e, tipi böyle. Arkadaşlar boya e MX. Yani XM6 bu X alıcısı telefonu bağlanıyor. Evet bakalım ses nasıl çıkacak? Ben de merak ediyorum. Evet değerli arkadaşlar bu bir e, neydi? Boya XM6 S1'in e, testi. Şu anda elimizde görüyorsunuz. Boya. Bunun testi var. Bunu doğrudan konuşuyoruz. Buna omni mikrofon takılıyor. Omni mikrofon takıldığı zaman ses katitesi değişiyor. Şöyle aşağı koyduğumuz zaman da sesimizi alıyor. E, yakamıza da bağlayabiliriz. Şu an mesela yakamda ben konuşuyorum. Yakamda acaba ses nasıl merak ediyorum. Yine karşıma koyuyorum. Bakalım burada ses nasıl diye e, ortam mikrofonu gibi koyuyorum. Bir dakika şimdi bir de omni bağlayalım. Omni bağladığımız zaman ses çok değişebiliyor. Odaklanıyor çünkü odaklandığı zaman çok fark ediyor. Evet şu anda e, Omni e, olarak ben mikrofona konuşuyorum. Mikrofonu yaka mikrofon olarak bağladım. Yaka mikrofon olarak bağlayınca bakalım ses kalitesi gerçekten nasıl çıkıyor. Şimdi biz bilgisayar testleri yaptık ama bu, bu bilgisayar testinden ziyade telefonla olacak. Çünkü en çok çekimleri biz telefonda yapacak gibi görünüyoruz. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğerli arkadaşlar buraya kadar olan testleri e, Samsung S20 e, Note 20 yani bu seriyle yaptık. Aslında e, ben e, daha sonra Macbook Pro 2014 model yani standart bir USB girişine sahip bir Macbook Pro ile da e, değişik denemeler yaptım ama onları kaydetmedim. E, çünkü çok verimli bir USB yoktu o bilgisayarda. E, ve öyle bir fırsat oldu ki Macbook Pro M1 Max yani bu Macbook'ların son versiyonundan almak nasip oldu. Ve yine sizlere daha iyi hizmet verebilmek, montajlarda vesairelere biraz daha hızlı adım atabilmek adına bunun da özelliklerini size anlatayım. Çünkü bir YouTube montajları için ya da işte bu tarz video montajları için çok son derece gerekli bir aygıt. Ee, ve bu bilgisayarı açılışını yapacağız şimdi. Oradaki özelliklerini anlatacağım. Ve ondan sonra da bu mikrofonları e, bir de M1 üzerinde bir testler gerçekleştirdik. M1 Max üzerinde yaptığımız testleri de bu e, videodan sonra onları da anlatacağız. Yani çok kapsamlı bir test oldu. Bunları bölüm bölüm yayınlayacaktım ama benim e, kanalımın formatına uygun olmadığı için e, bu bilgilerden istifade etmek isteyenler için zaten bu bilgiler. Değerli arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlere e, normalin dışında bir konudan bahsedeceğim. M1 Pro Max kutu açılışı yapacağız. Biliyorsunuz ben normalde bir astrologum. astroloji burçlar ve bu alanda e, faaliyet gösteriyorum. Doğum haritası danışmanlığı yapıyorum ve aynı zamanda astroloji eğitimleri veriyorum. Ama bugün size biraz farklı bir konudan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi doğum haritalarını incelerken biz bilgisayar teknolojilerinden yararlanıyoruz. Çünkü artık e, bilgisayar üzerinden gezegenlerin konumu hesaplanıyor. Dolayısıyla da artık usturlap denilen teknoloji çok eskili için kullanılmıyor. Ve biz de e, sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bilgisayar teknolojilerimizi Yeniledik arkadaşlar. Ve burada e, bir Macbook aldık arkadaşlar. Ve bu Macbook sizlerde gördüğünüz gibi bir kutu içerisinde elimize ulaştı. Bakalım bunun özellikleri neler. Size biraz ondan bahsedeyim. Bu kutu açılışını gerçekleştirdikten sonra yani kutu açılışı gerçekleştiren gerçekten çok kişi var. Ama e, bizim niyetimiz bunu kullandıktan sonra da yaptığımız testleri, denemeleri size paylaşmak. Birçok kişi birçok deneme, birçok test paylaşıyor arkadaşlar. İşte Geekbang testleri, felsefe, şu bu falan. Yani biz normalde sizler için hazırladığımız videoları exportlarını alırken kaç dakikada çıkıyor, hangi programdan kaç dakikada çıkıyor bunu ölçüp gerçek, reel, organik denemeler ve testleri yapıp e, sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve Gelin kutumuzu birlikte açalım. İçinde neler var? Bizim aldığımız bu arkadaşlar bilgisayarın özelliği şu. Apple M1 Max çipli 16 inç dediğimiz bir Macbook. Niye 16 inç aldık? Çünkü montaj yaparken büyük bir ekrana ihtiyaç duyuyoruz. Video detaylarını görebilmek için. Bunların 1TB, 512GB gibi hard disk seçenekleri var. Bizimki 1TB. Çünkü yine videolar için büyük alana gerekiyor. 16 GB'lı ve 32 GB'lı vardı. Ve 16 GB'lık artık neredeyse standart olduğu için biz 32 GB'lık bir versiyon tercih ettik. Ki biraz da ileriye dönük olsun diye düşündük. Çünkü şu anda hani bilgisayar alacak olanlara da eğer video montaj işleriyle uğraşıyorsanız ya da internet üzerinden yayın yapacaksanız kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar. Ee, minimum 16 GB e, RAM bellekli bir bilgisayar almanızı öneririm. Eğer Apple almak istemiyorsanız ve canlı yayın yapacaksanız arkadaşlar. E, 3070 Nvidia 3070 ve 3070 Ti gibi 3070 üzeri ekran kartı almanız gerekiyor. Yani alacağınız bir şey pardon laptopun ekran kartının. Nvidia 3070 serisinin üzerinde olması gerekiyor. Neden öyle olması gerekiyor hocam? Çünkü canlı yayın yapma özelliği Nvidia'nın ekran kartlarının 3070 ve üzeri ekranlarda canlı yayın yapma özelliği var. Çünkü öyle olduğu zaman e, çekimlerinizi kendi rambelleğine biriktirip o şekilde upload ediyor. Yani karşı tarafa gönderiyor. O zaman e, yayın yap yaptığınızda o yayınlarınız problemsiz oluyor eğer 3070'in altındaki ekran kartlarınız varsa bunlarla problem oluyor. Şimdi biz de normalde hani Windows bilgisayar almayı düşündük. Ancak Windows bilgisayarda 3070 ve üzeri ekran kartlı yani laptopların gerçekten fiyatları oldukça yüksek. Ve o laptopların yine ses kartları yeri geldiğinde yetersiz oluyor. Yeri geldiğinde de ekran Ekranları daha çok oyuncu bilgisayarlarına göre yapılmış ve gerçek renkleri arkadaşlar biz orada göremiyoruz gerçek renkleri göremiyoruz gerçek renkleri göremediğimiz için de e, renklerle oynarken bir takım e, yanlış hatalara sebep olabiliyor çünkü e, orada işte ekranların içerisinde e, ne diyorlar ona yani ekran biraz böyle çizgi film gibi oluyor çizgi film oyun oyun için ideal olabilir ama montaj yaparken gerçek insan tenini rengini görebilmeniz lazım. Bundan dolayı da biz e, o, yani bir de o bilgisayara bir de ekran falan koyduğunuz zaman arkadaşlar zaten 3070 ve üzeri yani 3070 TL'li bir ekran kartlı bir bilgisayar almaya kalsanız fiyatları şu andaki buradaki Macbook'un e, üzerine de çıkabiliyor. Ve bu Macbook'u tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi 3 tane kendi üzerinde mikrofonu var. Ki bu da sizlere bir şeyi anlatırken mikrofonsuz ortamda da e, yani yani kendimizin tabii ki yayın için kullandığımız mikrofonlarımız var ama e, doğrudan kendi mikrofonu bile oldukça verimli. Yine aynı şekilde e, kendi web kamerası var ve web kamerası 1024 piksel arkadaşlar. E, bu da çok önemli çünkü 720p kameralarda e, artık hani biraz demo'de oldu. Şimdi hocam web kamerası için böyle bunu almasak da normal bir web kamerası alsak 1020, 1024 piksellik 1024p'lik yani olur ama onların da fiyatları nereden baksanız 3-5 bin lira. Yani artıyor fiyatları hani bugün için öyle ve onu alıp da yine normal bir bilgisayara taktığınız zaman USB'den bağlantı yapmanız gerekiyor. USB'den bağlantı yaptığınız zaman arkadaşlar darboğaza düşüyor. Çünkü o 1024'lük veriyi, 1024'lük veriyi bilgisayara gönderip o alanda işlemeye kalktığınız zaman bilgisayar yavaşlama yapıyor ya da görüntülerde donma meydana geliyor ya da aşırı ısınma meydana geliyor. O yüzden de mevcut bilgisayarın ekran kartı gelişmişliği ve USB kanallarının genişliği o 1024p kameraya göre olmak zorunda. Yoksa 1024p kamerayı alıp da taktığınızda işi çözemiyorsunuz arkadaşlar. Size de böyle bir bilgi veren vermiş olayım. Ee, ve bunları biz topladığımızda ses bizim için çok önemli. Doğru sesleri duyabilmemiz gerekiyor. Görüntü bizim için çok önemli. Ekranın iyi olması gerekiyor. Bunların hepsini topladığınız zaman ortaya ne çıktı? Bir Macbook çıktı. Bunların da arkadaşlar e, Pro'su var. Max'i var. E, yani bu montaj işleriyle uğraşacak insanların minimum Pro almalarını tavsiye ederim. Şimdi neymiş efendim Pro'nun özelliği? 10 çekirdekli ve 32 çekirdekli GPU promotion teknolojisine sahip 16.2 inç diagonal Liquid Retina XDR ekran ve en önemlisi çözünürlük 3456'ya 2234 piksel. Yani bu böyle bir şu anda laptop yok. E, ekran çözünürlüğü olarak ve gerçekten cam gibi bir görüntü oluyor. 3 tane Thunderbolt, 4 tane USB-C girişi var. E, HDMI e, yani TV'ye doğrudan balanıyor. HDMI ile arkadaşlar. Kart yuvası var. Mega Safe denilen e, ayağınız takıldığı zaman bir e, şey var. E, ne diyeyim ben size ona. Kablosu yani elektrik kablosu şeyli. Mıknatıslı. Çok önemli bir özellik. Kulaklıklı jack e, girişi var. E, çünkü şöyle bu mesela artık hani yeni modellere kulaklıklı jack girişini koydular. Bir önceki modellerde kaldırmışlardı. Bu da önemli bir fark. Ses kalitesinde arkadaşlar bunda altı haparlörü var. Bu çok önemli. Ee, arkadan aydınlatmalı Magic klavye. Ee, i̇şte bunun toshpedi özeldir. Ee, bu Apple'ların. Normal bir bilgisayar toshpedi gibi değildir. wi fisi de yine çok güçlüdür. Normal bir bilgisayardan çok daha iyi çekim alanı sahiptir. Bluetooth'u e, var. 1080p kamerası var. FaceTime HD kamera. Yani orada bir takip yapabiliyor o da zannederim. Önceden yüklenmiş işletim sistemi de zaten üzerinde geliyor. 140 watt da power adaptörü vesairesi var. Şimdi şöyle, bir de tabii normal bir laptop aldığınız zaman işletim sistemini de parayla satın alıyorsunuz ve öyle olduğu zaman da o da ekstra bir masraf. Çünkü işletim sisteminde bu sefer şey kullanmadığınız zaman lisans kullanmadığınız zaman problemler verebiliyor. su kullanmanız gerekiyor. Fakat Windows yani kullan kullanma zaten 2 ay içerisinde çöküyor bir şekilde. Ve bilgisayar güvenliği çok olmuyor. Bizim de Windows'da çalıştırdığımız programlar var. Özellikle Windows ortamında. Yani umut ediyorum ki arkadaşlar Windows'da çalışan programları bu M1 chipsetinde de çalıştırabilmek. Çünkü bunun için yardımcı programlar var ve o yardımcı programlar sayesinde Windows'da çalıştırdığımız o programları çalıştırabileceğimizi umut ediyorum. Evet değerli arkadaşlar gelin kutuyu birlikte açalım neler var içinde. Ve dediğim gibi arkadaşlar e, buradaki amacım sizlere herhangi bir ürün tanıtımı yapmak şeklinde değil. Sadece ben astrolog olduğum için ve sizlere daha iyi çekimler daha iyi sunumlar yapabilmek için edindiğim bir malzeme ve e, bunun e, tanıtımını şimdi beraber yapacağız ve burada bu kutunun açılışını yapıp içinden ne çıkacak birlikte arkadaşlar göreceğiz. Evet şurada bir şey var. Yalnız hem çekip hem kutuyu açamayacağım için arkadaşlar. Şimdi bunu buradan çekip açıp size içinden ne çıkacak beraber bakalım göstereyim. Arkadaşlar kapağı kaldırdığımızda şöyle bir şey çıkıyor. Ve buradan bunu anladığım kadarı kaldıracağız ve e, ürünü bakacağız. Evet, şu Macbook'umuz antistatik kağıtlarla kaplanmış. İçinde e, şarj kablosunun olduğu bir alan var. Bu da muhtemelen adaptörün olduğu alan. Bir bakalım bakalım neler var içinde. Evet, baktığımızda burada e, şarj aleti, şarj kablosu. Designed by California Apple adında bir e, zarf var. İçinde muhtemelen bir tanıtım ya da kullanma kılavuzu gibi bir şey olabilir. Evet, tam e, tahmin ettiğimiz gibi. Burada e, ürünün e, partlarını yuvalarını anlatan bir e, kitapçık çıktı. Ve ürünümüz bu arkadaşlar. Uzay grisi diye geçiyor bu ürün. Gümüşü de var. Ben gümüşü çok yıllarca kullandığım için hep aynı e, grilikte e, ziyade bir uzay grisi. Biz de malum uzayla uzayla alakalı olduğumuz için astrolog olarak e, uzay grisi tercih ettim. Bu renk benim daha hoşuma gidiyor. Daha e, bunun e, güzel olduğunu düşünüyorum. Kapağımızı kaldıralım bakalım. Evet ve işte o an. Ve kapağı kaldırıyoruz. Ve karşımızda MacBook Pro'nun ilk hali. Antistatik yine burada bir şeyimiz var. Ve bunu da kaldırdığımızda ve işte o an. Büyük an geldi. Şu an açılıyor kendileri. Ve, ta ta ta tam. ve varlık alemine ilk çıktığı zaman dilimi işte şu zaman yani hayata gözlerine açtı. Aslında bunu ben böyle düşünmemiştim. Yani bir nevi doğum haritası oldu bunun da. Ee, şu anda saate baktığımız zaman, saat kaçsa, çekim yaptığım için telefonun saatini göremiyorum, ee, şu anda bu kişinin, bu bilgisayarı bir canlı olarak düşünebilirsiniz. Ya da varlık alemine çıkmış bir e, tüzel kişilik ve birçok emeğin bir araya gelip oluşturduğu bir e, enerjik yapı. Dolayısıyla da arkadaşlar bunun da artık bir doğum saati oldu. Bunun e, böyle olduğunu bilseydim aslında Eşref saati belirlerdim ve kutudan o saatte, o tarihte çıkartırdım. Bakalım e, Burcu Yükselen'e neymiş? Ona da birlikte bakarız arkadaşlar. Evet burada Değişik dillerde şey var Yani bir sürü dillerde merhaba şeklinde yazıyor Muhtemelen kendisi de bir takım yükleme işlemleri yapıyor olabilir Evet yüklemelerini de bitirdikten sonra bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak ve zaten şarja bağlayacağız ondan sonra Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar klavyesi şurası touchpad'i. Bunların touchpad'leri büyük oluyor. Ee, yine hoparlörleri var burada. Şuraya bir kart yuvası koymuşlar. Bakın bu kart yuvası önceki modellerde yok. Yani e, çok gerekli bir şey. Çünkü karttan fotoğraf aktarabiliyorsunuz. Ve bir e, USB Type-C girişte bunlar geliyor. Eskisi gibi artık bu bilgisayarlarda şey yok. Normal USB girişi yok arkadaşlar. Şurası şarj takma yeri. Kenarı işte Thunderbolt denilen en gelişmiş USB portları ve bir mikrofon jack girişi var. Evet bu şekilde evet. umarım herkes için benim için de hayırlı olur. İşte tam dediğimiz gibi bir durum geldi arkadaşlar. Buradan Türkiye'yi to use English as the main language press the return key ana dil olarak Türkçe'yi kullanmak için return tuşuna basın evet Türkçe'yi seçtik zaten bizi yönlendiriyor az önce konuşmayı gördünüz neydi o? Siri <gülüyor> evet e, Siri burada da var arkadaşlar Siri yani Siri'ye bu bilgisayardan komut verebiliyorsunuz ve normalde iPhone'la entegre çalışıyor arkadaşlar. Mesela telefon geldiğinde buradan cevaplayabiliyorsunuz. Telefonunuzu el almadan, elinize almadan. Şimdi burada klavye soruyor. Ayarları ben özelleştiriyorum. Çünkü ben 10 parmak F klavye yazan bir kişiyim. Dolayısıyla da Burada özellikle ama özellikle Türkçe F. Bakın herkese tavsiye ederim F klavyeyi. Yani normal bir insanın konuşma hızında yazı yazabilirim ben. Bunun sebebi de lisedeyken bunun eğitimini aldım. Ve inanılmaz derecede hızlı yazabilirsiniz arkadaşlar F klavye. Mesela ben burası Q klavye olduğu halde ben bakmadan F yazıyorum. Bu da çok önemli bir özellik. Burada sanırım e, Türkçe dışında bir e, seçim varsa onu tercih edilen dillerde Türkiye'yi seçtik. Şimdi burada evet tam tahmin ettiğim gibi şey geldi. Türkçe Q standart şeklinde geldi. Ben buraya arkadaşlar Türkçe F standart e, klavyeyi istiyorum. Bir de Türkçe F eski klavye var. Tamamen daktilografi ile alakalı. Bu standardıyla şey arasında e, standardı bizim için yeterli. Bunu eklemem gerekiyor. Ekledim. Bunu hatta tamamen de kaldırabilirim Q'yu ama kalkmasın. Biz F F'den gidelim. Dikteyi Türkçe yapacağız. Başka dillerde dikte dedi de işte e, konuşmalı şey verecek, veriyorsunuz. Talimat veriyorsunuz. Yani şunu aç, bunu aç diye tahminim. Eşleyebilirlik seçenekleri herhangi bir öyle bir talebimiz yok. WiFi ağımız e, tabii ki oğlumun adına buradan şey yapalım. Giriş yapalım wi da bağlandıktan sonra sürdür diyerekten Mac -ten, Mac Time yedeklemesi başlangıç diskinden diyor. Burada ee, bir Windows PC'den Herhangi bir aktarma işlemi yapmayı düşünmüyoruz arkadaşlar. Ve devam edelim. Güç kablosunu bağlayın diyor. Tamam. Güç kablosunda bağlayalım arkadaşlar. Yani ben şöyle çekiyorum şu görmedim, şöyle arkadaşlar bağlayalım. Şimdi arkadaşlar artık e, elektriği de bağlayacağız ve muhtemelen yükleme yapacak ve size de haber vereceğim durumu. Evet e, kuruluma devam ediyoruz burada. E, bize telefon numaralarımızı vesairelerimizi sordu ve bunları kabul ettiriyor haliyle ve artık arkadaşlar devam ediyor kurulum. Dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesini size paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Max denilen şey şu. Yani burada e girişi, yani elektrik girişi şöyle görüyorsunuz. Hemen şak diye direkt kendisi şey yapıyor. Nıklatsız bir şekilde başlıyor. Ve e şöyle bir durum da var. Bu elektrik kablosu tamamen tekstil malzemesinden yapılmış ve çok güzel. Sağlamlık bakımından iyi olmuş. Böyle ve devam ediyor arkadaşlar kurulumu. Bakalım artık yaptığımız testlerle ilgili sizlere daha fazla bilgiler verelim. Evet değerli arkadaşlar bu bir ses kaydı denemesidir. Bu kaydı şu anda MacBook Pro M1 Max yani M1 Pro Max marka e, laptopun kendi üzerinde 3 mikrofonlu sisteminden beni duyuyorsunuz ve şu anda doğrudan Macbook'un kendi mikrofonlarına konuşuyorum. E, umarım sesim size güzel geliyordur ve e, gerçekten bakalım nasıl geldiğini ben de merak ediyorum. Ama şu bu kayıt tamamen Macbook Pro'nun kendi mikrofonlarıyla kaydedilmiş, mikrofonsuz olarak kaydedilmiş daha doğrusu bir ses ve diğer e, mikrofonlarla bir kıyaslamasına yapıyor olacağız Evet, ilk kaydımız böyleydi Evet değerli arkadaşlar bu sesi de şu anda doğrudan boya marka mikrofon ama boyanın hangi versiyonu boya HM2 yani HM2 boyanın HM2 marka mikrofonundan sizlere konuşuyorum bu mikrofonun kalitesini gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü bu bir masaüstü mikrofon ve bu masaüstü mikrofonun bir özelliği var. O da şu arkadaşlar. Dip gürültüsü neredeyse sıfıra yakın bir şekilde kaydediyor. Ama tek kusuru var. Sesi sanki birazcık ince kaydediyor gibi. İşte burada ince mi kaydediyor, kalın mı kaydediyor bakacağız. Yaklaştığınız zaman tamamen böyle tamamen bir e, ses var. Bir de birazcık böyle uzaklaştığınız zaman, şöyle karşıdan konuşuyorum şimdi. Karşıdan konuşurken de, takriben şu anda aramda 30 cm falan mesafe var. Ve bu 30 cm 30 cm yok, hatta 15-20 cm mesafeden şu andaki konuşmam. Şöyle daha da geri gideyim. Şimdi 30 cm mesafeden konuşuyorum mikrofona. 30 cm mesafeden konuşurken böyle, 15 cm mesafeden konuşurken böyle. 5 santim mesafeden konuşurken ise arkadaşlar ses kalitemiz böyle. Bakalım bu sesi bu mikrofondan nasıl duyacağız ben de merak ediyorum. En güzel mikrofon testi bu şekilde duyularak yapılır. Ve bu mikrofonlardan yaptığınız kayıtlar koyduğunuz sosyal medya platformlarına göre kaliteleri düşürülebiliyor. Ve özellikle instagramda çok fazlaca düşürülüyor. Ee, Youtube'da yine güzel, tiktokta da fena gayet iyi oluyor. Bakalım bu nasıl oldu. Evet değerli arkadaşlar. Bu testimizi de yine boyanın farklı bir versiyonu olan Boya DM2. Şöyle kutusu var. göstereyim size. Boya DM2 ile yapıyoruz. Boya DM2 bir yaka mikrofonu ve kablolu mikrofon. Şu ana kadar iki tane mikrofon denedik. Ve bunlardan birisi HM2 ile HM2. Bu da DM2. Yani DM2. Ve DM2 olan bu Mikrofon aslında Boya'nın efsane Boya M1 versiyonu vardı biliyorsunuz. Onun Type-C girişli olan versiyonu. Bu da gerçekten çok başarılı. Farklı versiyonları olanlar da var. İşte Boya DM10, UC gibi ama Boya DM2'nin yaptığım kayıtlarda ses kalitesinin gayet iyi olduğunu gözlemledim. Özellikle telefonlarda böyleydi. Ama şu anda bunu biz bir telefona takmadık. Bu M1 Pro Max üzerinde boya de, Boya mikrofon testi ve boya DM2'nin testi. M1 Pro Max'e daha önce biliyorsunuz HM2 mikrofon bağladık. Ve gerçekten muazzam bir ses kalitesi oluştu. Yani bir elin sesi var, iki elin sesi var gibilerinden. Bakalım DM2'de nasıl bir sonuç alacağız ben de merak ediyorum. Sizde en çok beğendiğiniz... Mikrofon hangisi ise hangisinin sesi güzelse yorumlara yazarsanız e, oylara göre e, bizde belki siz bizden daha iyi duyabilirsiniz. Bakalım sizlerin de bu konudaki fikirlerini bekliyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Burada yeni bir kayıt denemesindeyiz. Ve bu kayıt denemesinde Boya XM6 S1 modeli. S2 modeli iki tane mikrofonu olan, bu s de tek mikrofonu olan kablosuz boyanın en gelişmiş e, versiyonlarından bir tanesi. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü en favori e, mikrofonlardan bir tanesi. Şu anda Plug Play and Play'den e, USB portundan taktık e, şeye Macbook Pro'ya. Macbook Pro MB, e, M1 Max'e. Sesi oradan alıyor. Mikrofon girişinden e, de verilebilir aslında ses. E, diğer kısmından. Ya da işte sadece mikrofon kısmı kullanabileceğim tahmin ediyorum. Ama benim istediğim şey USB kanalıyla K2 portundan ileriye verdik. Bakalım nasıl çıkacak ses. Şimdi bu doğrudan yalın olarak alıyor şu anda sesi. Bir de buna biz bakın şöyle bir şey zaten bu. Şöyle göstereyim. Bunu şu anda şey takacağız. Yaka mikrofonu özelliği kazandırabiliyoruz arkadaşlar buna. Şu an mesela ben doğrudan buna konuşuyorum. Bu şekilde konuşuyorum ve bu mandalıyla bu yakama bağlıyorum. Fakat bu dış seslere karşı biraz duyarlı. Hatta ben sesi netleşmesi açısından şu an bir de ortamda bizim klima çalışıyor orada. Bunun üzerine bir tane kedi tüyü takılıyor. Kedi tüyü takıldığı zaman dışarıdan gelen sesleri azaltıyor. Şimdi ONLY olarak yani sesimi doğrudan alması için bunu taktığımıza kabul edelim ve buna bir adet mikrofon takalım. Şöyle mikrofon. Şimdi bu mikrofona konuşacağım. Bu doğrudan ONLY mikrofon ve şu anda bunun yakalığına takılı olduğunu kabul edelim ve ben sizlere e, BOYA XM6'nın Yine yaka mikrofonu takılmış haliyle şu anda sesimi duymaktasınız. Yaka mikrofonu olduğunda belki sesime daha çok odaklanır veya kalite noktasını biraz daha iyi çıkacağını düşünüyorum. Şimdi XM6'nın en önemli özelliği arkadaşlar, kablo muhabbetinin az olması. Yani iki şey arasında iki kayıt arasında kablonun az olması. Şu anda bunu biz bilgisayarla yapıyoruz. Bunun aslında biz telefonla da yapmamız lazım bu kaydı. Aslında belki de yapmış olabilirim. Te telefonla. Bir de telefonla da kaydına yapalım bunu. Bakalım nasıl olacak. Evet şu anda bilgisayar üzerinde yaptığımız kayıtta göreceğiz. Bakalım ne kadar başarılıymış. Evet arkadaşlar. Bu Boya XM6 ses testimizde bu kadar olsun. Bunun zaten üzerinde de bir takım şeyler var. Özellikler var. Yani benim en çok favori e, olarak baktığım bu var. Evet. Şimdi buradan Stop Dikol. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi de az önce e, Type-C portundan bağlamıştık. XM6'yı. Şimdi de Type-C'den değil de normal kulaklık girişinden bağladık. Yani şu aparatın diğer e, alıcısını doğrudan bilgisayarın ses çıkışına bağladık. Daha önce CNC, CNC diyorum, Type-C'ye bağlamıştık. Şimdi OMNI olarak bana koyduğumuz zaman böyle bir ses geliyor arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Ortamda klima çalışıyor. biraz gürültülü bir ortam. E, bu OMNI sesi, yani yaka mikrofonu şeklinde kullandığım zaman e, sesini algılama şeklimiz bu şekilde. Şimdi bunu değiştirelim. E, bu yaka mikrofonu çıkartalım ve sesimizi doğrudan TX kısmının nasıl aldığına da bakalım arkadaşlar. Evet şu anda TX burada konuşuyoruz ve bunu bir mikrofon olarak algılıyor buradaki sistem. Yine biz bunu Mac Pro M1 üzerinden yapıyoruz ve şu anda doğrudan buna konuşuyoruz. Normalde bu böyle olacak. Bunun üzerine bir detket takılıyor. Detket kedi tüyü. Kedi tüyü orada var arkadaşlar. Kedi tüyünü taktığımız zaman daha güzel oluyor. Bunun özelliği şöyle mesela bunu ortaya koyduk. Mesela şöyle koyduk ve bunu biz buradan konuşuyoruz. Aynı masaüstü mikrofon gibi ortam sesleriyle beraber alabiliyor. Bunu ön bağladığınız zaman yaka mikrofonu diyor ki az önce size konuştuğum önlüğü şeklindeydi. Yine bunu böyle yakanıza koyabilirsiniz. Yakanıza koyduğunuz zaman da yine konuştuğunuzda hem sizi hem çok yakınlarınızdaki sesleri de alacaktır. XM6 benim aslında favoriydi. Bakalım bu bilgisayarda nasıl çıkacak ben de merak ediyorum. Yani ses olayı gerçekten önemli. Evet arkadaşlar şu anda yine döndük dolaştık. Macbook Pro M1 Max'in kendi mikrofonuna sizlere sesleniyorum. Boyanın yaptığım testlerin içerisinde burada yer almayan ses olarak bir de şey var. DM10UG bakın bu, bu da var. Ama bunu bilgisayarda hiç denemiyorum bile. Çünkü bu ses kalitesi olarak biraz daha düşük arkadaşlar bu şeylere göre. O yüzden bunu Deneme gereksinini duymadım açıkçası. Mesela az önce MacBook buraya konuşurken e, klima çalışmıyordu. Şimdi çalışıyor. Ortam güldüsünü e, farkında varmış olursunuz bu arada. Bir de e, bundan hariç K5 adında bir mikrofon daha var. O da doğrudan e, hem buraya takılabiliyor hem e, telefona takılabiliyor. Onun da aslında merak ediyorum. Onun da sesi fena değil. Güzel yani. Ama şu ana kadar ki e, seslerin içerisinde en iyisi HM2 HM2'nin muazzam bir e, ses e, kalitesini gördüm. Hani HM2'yi gördükten sonra artık diğerlerini kablosuzlara falan beğenmiyorsunuz. E, çünkü neredeyse profesyonel stüdyo gibi oluyor sesi. E, bakalım bir K5 testi ekleyebilecek miyim buna? Bakalım. Evet değerli arkadaşlar şimdi e, ben bir test daha yapıyorum. Bu test biraz daha farklı bir e, test. Neden arkadaşlar? Çünkü şimdi de e, ben AirPod denemesi yapıyorum arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz e, kulaklıklı mikrofonlar e, yani şöyle AirPod'lar var ya bunun orijinal Apple'ın kendi AirPod'unun e, ilk AirPod'lar hani biliyorsunuz iki ve üçüncü nesil AirPod'lar var. Bu arkadaşlar bildiğimiz klasik anlamdaki şöyle gösterim kulağımdan çıkan bu bildiğimiz AirPod ama bu orijinal Apple'ın AirPod'u ee, kablosuz olarak merak ediyorum sesi bu nasıl alacak gerçekten ben en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu. çünkü niye? Apple'ın kendi AirPod'unun e, mikrofon e, olayı nasıl? bunu şunun için söylüyorum yani kablosuz mikrofonlar var biliyorsunuz kablosuz mikrofonlarda Bluetooth girdiği zaman devreye ses kalitesi oldukça düşüyor Apple'ın kendi kablosuz mikrofonu girdiği zaman ses bozulur mu acaba diye düşünüyorum. Normalde telefonla konuşurken mükemmel bir ses veriyor. Hani telefon konuşması olarak harika. Yani ses müthiş derecede müthiş yani. Onda sorun yok. Ama sunum yaparken ya da işte bu şekilde ben size konuşurken sesi nasıl alıyor? İşte mesele orada. Bu kulaklıkla arkadaşlar mesela ben daha önce Zoom üzerinden yaptığım eğitimlerde, Zoom üzerinden verdiğim eğitimlerde, bunu denedim. E, kesinlikle kablolu mikrofon e, çok çok çok daha iyiydi. Çünkü e, yani monolog bir ses çıkıyordu. Bakalım nasıl çıkacak ben de merak ediyorum. AirPod ile denediğimiz yani Apple'ın kendi AirPod'u ile aldığımız bir sesti bu arkadaşlar. Bir de Apple'ın kendi orijinal e, kablolu mikrofonu var arkadaşlar. O da şöyle biliyorsunuz. bilindik bir şey. Bir de onunla da deneyelim birazdan. Evet. Şunu da hemen bu kayda şunu... Evet değerli arkadaşlar şimdi de Mi Macbook Pro'muza ne bağladık biliyor musunuz? Bildiğiniz eski usul kulaklıklı mikrofon. Ama hangi kulaklıklı mikrofon? Her kulaklıklı mikrofon aynı e, kulaklıklı mikrofon değildir. Apple'ın kendi orijinal e, iPhone 6 kulaklığı dediğimiz e, kulaklık bağladık. iPhone 6 kulaklığının standart bir girişi var. Jack girişi. Ve normal e, M1 Pro'lara bu takılıyor. M1, 2000, M1 Pro 2021 model ve üzerine takılıyor. E, çünkü neden? E, bir önceki versiyonda kulaklık girişini kaldırmışlardı. E, ondan dolayı onlara takılmıyor. Hani onu da söyleyeyim bilginiz olsun. Yanlış bir şeye girmeyin. Şu anda beni normal Apple'ın kendi aha bu. Yani aha bu. Yani bu. bu. Bununla biliyorsunuz Ve bu arkadaşlar öyle bu deyip geçmeyin. Hem dinlemesi çok temizdir, hem konuşması çok temizdir. Gayet güzel, anlaşılır, sesi sunar. Bilinen en uygun, en ucuz ve çok ciddi anlamda bir çözümdür bu. Ee, onu da size söyleyeyim yani. Ama Apple'ın orijinali olacak. Çünkü bunun mikrofonu falan güzel yani. Böyle hani 10 liralık, 20 liralık bir alet değil. Bunlar ses çıkan ses bile çok temiz. Yani bunun ucuna şey bağlıyorsunuz arkadaşlar kız şeyleri var. Kulaklık tutamaçları var. Bunu kulak tutacağı da koyduğunuz zaman o yani müzik dinlerken böyle çok büyük keyif alıyorsunuz. Böyle halka şeklinde. Öbür odada da kaldı şimdi. Ben özellikle bu Air, AirPod'da onu çok kullanıyorum. Çünkü düşmemesi için çok önemli bir şey. Ben yani spor yaparken, yürüyüş yaparken öyle yani. Evet, az önce Apple'ın kendi kablolu kulaklığını denerken Ses de pıtır, pıtır pıtır pıtır pıtır bir sesler olmuş. Ee, bu benim kablolu kulaklığın miladının doğmuş olduğu anlamına da gelir. Çünkü böyle bir ses yapmıyordu. Ee, onu da size söyleyeyim. Ama yine de e, en temiz kablolu şey e, mikrofonlu kulaklık arkadaşlar bu yani. Başka bir şey arama gerek yok. O kadar söylüyorum size. Bunu çünkü ben başka e, uzun zamanlar kullandım. Başka mekdukta da kullandım. E, telefonda da kullandım. Onda da kullandım. Onda da 10 on numara 15 yıldızdır yani. Onu size söyleyeyim, şu kayıtta da pum pum pum, pum, pum bir ses varsa bu benim artık bu kablolu kulaklığın azizliği ile alakalıdır arkadaşlar. Ya da kayıt yaptım, stüdyo şey, Camtasia Stüdyo ile de ilgili olabilir. Mesela bu programı kullanıyoruz şu anda. Bu program çok böyle iyi bir program değil ama bir mikrofon kaliteli ise... Bu program filan hikaye. Şu ana kadar yaptığımız testlerin içerisinde en yüksek kaliteyi e, boya HM 2'den aldık arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Özellikle HM 2'nin biraz sesi inceltme problemi vardı ama bu e, MacBook'ta bu sorun ortadan kalktı. Sanki bu HM 2'yi 15-20 bin liralık bir mikserle kullanıyormuşçasına bir muazzam bir e, temiz ses e, yaptı. Şimdi arkadaşlar e, burada da evet, sesi şöyle ses kaydı denemesidir. Bu kaydı şu yani anda mikrofonu bir dakika, hem, bir hem buradan Max, çalışıyor yani hem buradan hem çalışıyor. Niye öyle oldu? Ben de anladım. E, şur, e, bir dakika, şöyle sesi şunun şeyini kapatalım kendi şuradan. Kendi üzerinde 3 mikrofonlu sisteminden dinliyorsunuz ve evet, şu burada Camtasia'nın kafayı yediğini gösteriyor. Çünkü ben size burada kayıt yaparken konuşuyor. aynı zamanda. Umarım de kayıt yapıyordum. Ve burada e, sadece farklı bakalım. bir şekilde denemek istedim Arkadaşlar şu anda an. yani kablolu tamam. mikrofonun sesin nasıl olduğunu merak ettim bakalım nasıl olacak şu anda hem dışarıdan kaydediş, e, bilgisayar, e, bilgisayar ses kaydı varıyorsun. yapıyor hem de ben Ge konuşuyorum Evet değerli arkadaşlar bugün yine bir mik mikrofon denemesi ve bu denemenin adı da boyanın kendi en bir mikrofonun sesinden duyuyorsun şu anda yakama bağlı bir detket takıla Boya K4 ile bunu normal bir telefona bağlayabiliyorduk ama şu anda artık Samsung'a gelen güncellemeden sonra bunlarda çalışmama problemi oldu arkadaşlar. Bakalım ben de merak ediyorum nasıl olacak bu iş. Evet arkadaşlar ee ve burada biz bir deneme yapıyoruz. Neyin denemesini yapıyoruz? Tabii ki de Boya M1 denemesi. Evet, değerli arkadaşlar, Boya M1'in denemesini şu anda yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Çünkü e, Boya M1 çok başarılı bir mikrofonda. Ve başarılı olan bu mikrofonun e, acaba gerçekten nasıl çalışacağını ben de merak ediyorum. Umarım iyi çalışır. Bir bakalım bakalım. E, yani farklı kanallardan ses almaya çalışıyorum şu anda. Bakalım nasıl olacak. Evet, değerli arkadaşlar. Bu bir ses kaydı denemesidir. Bu kaydı şu anda...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 Şimdi onli olarak yani sesini doğrudan alması için bunu taktığımıza kabul edelim ve buna bir adet mikrofon takalım. Şöyle mikrofon. Şimdi bu mikrofona konuşacağım. Bu doğrudan onli mikrofon ve şu anda bunun yakalığına takılı olduğunu kabul edelim ve ben sizlere e, boya XM6'nın XM6'nın e,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 şey bağlıyorsunuz arkadaşlar. Kız var. Kulaklık tutamaçları var. kulak kulaklık tutamacı da koyduğunuz zaman o yani müzik dinlerken ve çok büyük keyif alıyorsunuz ve halka şeklinde. Öbür odada da kaldı şimdi. Ben özellikle bu Air, AirPods'ta onu çok kullanıyorum. Çünkü düşmemesi için çok önemli bir şey. Ben yani spor yaparken, yürüyüş yaparken öyle yani. Evet, az önce Apple'ın kendi kablolu kulaklığını denerken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 bu program filan hikaye. Şu ana kadar yaptığımız testlerin içerisinde en yüksek kaliteyi boya HM 2'den aldık arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Özellikle HM 2'nin biraz sesi inceltme problemi vardı ama bu MacBook'ta bu sorun ortadan kalktı. Sanki bu HM 2'yi 15-20 bin liralık bir mikserle kullanıyormuşçasına bir muazzam bir temiz ses yaptı. Şimdi arkadaşlar e, burada da evet, sesi arkadaşlar, şöyle burada ses kaydı denemesidir. Bu kaydı şu yani anda mikrofonu burada hem, bir hem bir buradan çalışıyor Max, hem yani buradan hem çalışıyor. Niye öyle oldu? Ben de anlamıyorum. E, şur, e, bir dakika şöyle sesi şunun şeyini kapatalım şöyle. Kendi şuradan. üzerinde 3 mikrofonlu sisteminden beni duyuyorsunuz ve evet, burada kam tazeleme kafayı yediğini gösteriyor. Çünkü ben size burada kayıt yaparken aynı zamanda. Umarım de kayıt yapıyordum. Burada e, sadece farklı bakalım. bir şekilde denemek istedim Mesela arkadaşlar de şu anda. Istiyorum. Yani kablolu Ama mikrofonun sesinin nasıl olduğunu merak ettim. Bakalım nasıl olacak. Şu anda hem e, dışarıdan kaydediş, e, bilgisayar ses kaydı varmış. yapıyor hem de ben bir konuşuyorum. Şey. Evet değerli arkadaşlar bugün yine bir mikrofon denemesi ve bu denemenin adı da boyanın kendi yani bir mikrofonun sesinden duyuyorsun şu anda. Yakama bağlı bir detket takılı. E, boya K4 ile bunu normal bir telefona bağlayabiliyorduk. Ama şu anda e, artık e, Samsung'a gelen güncellemeden sonra e, bunlarda çalışmama problemi oldu arkadaşlar. Bakalım ben de merak ediyorum nasıl olacak bu iş. Evet arkadaşlar. E, ve burada biz bir deneme yapıyoruz. Neyin denemesini yapıyoruz? Tabii ki de boya M1 denemesi.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 bu denemeler aslında böyle yani bir buçuk saatlik bir video olsa bile iki gün sürdü. Yani bu denemeleri ve testleri yapmam. Ee, dediğim gibi burada herhangi bir amacım yok. Herhangi bir çıkar amacım yok. Sadece bu konulara merak sarmış insanların deneme ve test etme fırsatları olmayabiliyor. Bundan dolayı e, sizlere bir bilgi olarak ben de e, bunu sunmak istedim. E, ben astrolog Arif Aydın. E, kanalıma Kanalımda yani bu konularda daha çok astroloji ve evrensel yaşamla ilgili konular var. Ve e, astroloji ne kadar bilim dese, değil deseler bile aslında astroloji bilimseldir. Ve şu andaki bilimlerin hepsinin kökenini astrolojiye dayanır. Astroloji olmadan bir bilim düşünülemez. Şu anda bile Aristoteles fiziği kullanılır. Ve Aristoteles fiziğinde ne vardır? Ateş, toprak, hava, su elementlerinden bahseder. Dönü animada daha çok bahseder ve yine e, astroloji psikolojinin de atasıdır ve felsefenin de atasıdır arkadaşlar. Evet e, bu konulara merakınız varsa kanalıma abone olabilirsiniz. Onun dışında e, bu sadece böyle teknik açıdan yapılmış bir video ve bunları yaparken gerçekten çok yoruldum arkadaşlar. E, gerçekten denemeleri testleri beni yordu. Çok zamanımı aldı. E, beğenirseniz, paylaşırsanız da teşekkür ederim. Paylaşmazsanız da beğenmezseniz de gönlünüz hoş olsun. Kendinize iyi bakın. E, bu konularda e, yardıma, olan, yardıma ihtiyacı olanlara umarım yardımcı olmuşumdur. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.